Yeni bir kariyer programı sizler için geldi. Bugün aynı zamanda psikolog Gülten Şarlak hanımefendi de hoş geldiler. Sefalar getirdi. Hoş getirdim. buldum. Teşekkür Nasılsın, ederim. nasıl? Harikayım sizi gördüm Harikasın. daha iyi oldum. Değil siz mi? Siz Değil mi? ben de seni gördüm on ha, numara beş yıldır. Bu kız beni beş yıl gençleştirdi diyebilirim. Ay teşekkür seyirciler. ederim. Çünkü neden? İnsanlığıyla, uzmanlığıyla, doğallığıyla, organikliğiyle. Yani olun, ekranlardan efendim. gerçek alemde çoğu kişi ekranlara göre daha zayıf veya sönük kalır. Sen yıldız gibi parladın. Ay çok teşekkür Programımıza ederim. Programımıza bir güneş gibi çok doğdun. Çok sağ olun. O sizin güzel bakış açınız aslında. Sağ olun. İşte güzel bakarsan güzel görürsün. Aynen öyle. Değil mi? Öyle. Güzeli görürsün, güzeli güzel görürsün. Bunlar Kesinlikle. çok önemli. Yalnız güzel bakmamızda çok önemli bir engel var. Bu da kişilik bozuklukları. Doğru. Yani kişinin işte kişilik bozukluğu varsa kişide, Hı -hı. E, sağlıklı kişilik gelişimi olmamışsa, e, kişilik kavramını bilmiyorsa, e, profesyonel yardım almıyorsa, o kişide onu sevenleri de, sevgilisi de yandı. Ne Doğru. yapacağız? İşte bu konuyu işleyelim bugün değil mi? Aynen bugün sağlıklı kişilik gelişimi nasıl olur? Aileler hangi etmenlere dikkat etmeli? Acaba çevresel mi yoksa genetik mi faktörler daha önemli gibi sorulara yanıt bulacağız inşallah evet. birlikte. O zaman başlıyoruz. Kişilik nedir efendim? Kişilik bireyin aslında kendine özgü, biricik yanları. Yani bizi bir başkalarından, diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz. Yani parmak izi gibi mi? Ee, aslında o kişilik değil tabii ki. Ama tabii. aynen öyle aslında. Yani evet. Atıyorum Ekrem Bey dediğimizde tamam. Ekrem Bey'in öne çıkan vasıfları. Tamam. Sizi diğerlerinden ayıran özellikleriniz. Tamam. Ve tabii bunu ee, sürekli yani tutarlı bir biçimde tekrarlıyor olması gerekiyor bu davranışlar Hı -hı. ya da bu kişilik özelliklerini bu nokta da önemli. Ee, bu şekilde yani e, bir de şöyle bir durum var. Biz e, çoğu zaman hani pozitif olarak adlandırdığımız evet. hareketli örneğinsiz gibi enerjik, tamam. neşeli e, dediğimiz kişilerden daha çok hani e, çoğu ortamda da bu şekilde davranmasını bekleriz. Tabii. Bu da işte kişiliğin tutarlı olmasının Tabii aslında anahtar kelimelerinden biri. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Yani bir insan pozitif diye her zaman pozitif ol, ol, olacağı anlamına gelmiyor. Pa tabii ki de bazı durumlarda negatiflik de söz konusu olabiliyor. Kesinlikle. Hı -hı. Yani sürekli ve kalıcı pozitifliği ben özel zamanlarımda Mesela takıntı, kaygı, endişelere, randevu vakitlerimde onlarla yüzleşiyorum, belki geriliyorum. Çok nadir de olsa ağladığımda oluyor, üzüldüğümde oluyor. Ama hemen herkül gibi toparlıyorum ve ekranlara oh, bir çıktığımda oh, tabii. Son enerji yani değil mi? Yani o kesinlikle son evet. enerji tam gaz. Aynen. Dengeli kişilikle bana yakışan yani ben Çoğu zaman böyleyim yüzde doksan o yüzde bir dediğimiz zaman da dediğiniz gibi farklı o olabiliyorsunuz zamanda, o da olabilir e, trafikte geriliyor çünkü durumlardan olaylardan olaylardan anki, etkilenebiliyoruz e, dışsal faktörlerden kaynak Kesinlikle. olarak tabii ki de bizim ruh halimizi etkileyebiliyor ya da bu danışlarımıza da yansıyabiliyor aynı şekilde tabii burada püf nokta seyircilerimize ben e, kendi ekranıma dönüp söyleyeyim yani sıkıntı ya da sorunlar Geçicidir, bunların bitiş tarihleri bellidir. Biteceğini düşünün, sürekli depresyonda kalmayacaksınız, sürekli negatif olmayacaksınız. Bunlar çoğu olayda aslında kendi negatif ama sonuçları itibariyle pozitif olabilir.